Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Bus'ı inceleyeceğiz. Bakalım bu yenilikçi akıllı saat bizlere neler sunuyor. Biliyorsunuz Huawei akıllı saat pazarında hızla yükselen isimlerden biri. Tabii ki bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Son derece kaliteli akıllı saatleri var. Ve bu akıllı saatler artık bizlere hiç görmediğimiz yenilikler sunmaya başladı. Biliyorsunuz kısa süre önce Watch D'yi incelemiştik. Ve bu akıllı saat kendi başına tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat olarak karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Yıllardır biliyorsunuz konuşuluyordu. Acaba kim yapacak kim yapacak derken Huawei'yi Tansiyon ölçebilen ilk akıllı saati karşımıza çıkardı. Ve şimdi yine yenilikçi bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Watch, Bas ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şu anda hala hazırda kolumda. ...takılı olan akıllı saat... ...watch, watch. ...peki bizlere neler sunuyor bu akıllı saat... ...dilerseniz biraz bunlardan bahsedelim. İncelememizi arkadaşlar... ...saatimizin tasarımıyla başlayalım dilerseniz. Şöyle hemen ben kolumdan çıkartayım. Gayet hoş, gayet göze hitap eden bir... ...tasarım çizgisine sahip saatimiz. Ve gördüğünüz gibi yapısı... ...biraz kalın gibi duruyor. Acaba niye? Diye düşünebilirsiniz. Hemen sizlere... ...sürprizi gösteriyoruz arkadaşlar. Şuradaki tuşa bastığınızda... ...bu akıllı saatin içerisinden bir çift kulaklık çıkıyor. Şimdi tasarım olarak saatimiz göze son derece hoş geliyor arkadaşlar. Peki bu saat bizlere acaba ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi bunlardan size bahsedeceğiz. Tabii ki burada asıl merak edilen şey bu saatin kulaklıklarla birlikte nasıl çalıştığı. Şunu söyleyelim sizlere Huawei aslında bu teknolojiyi ilk defa kullanmıyor. Eğer hatırlayacak olursanız Akıllı saatleri, akıllı bileklikleri biraz böyle yakından takip ediyorsanız. Zamanında Huawei'nin TalkBand isimli bir serisi vardı arkadaşlar. Bu akıllı bileklikler aynı zamanda bir kulaklığa dönüşebiliyordu. Tabi orada tekli bir kulaklık yapıyordunuz. Hani telefon görüşmelerinde vesaire gayet fonksiyonel oluyordu. Gerçekten güzel bir teknolojiydi. Zamanında bir hayli başarı göstermişti. Normalde biliyorsunuz akıllı bilekliklerde zaten telefondan konuşma vesaire yok. Ama o seride ne vardı? Direkt olarak bilekliği kordondan çıkartıyordunuz ve çıkarttığınız anda bir kulaklığa dönüşüyordu. Kulağınıza takarak direkt olarak konuşmaya başlayabiliyordunuz. Ve bu yenilikçi teknoloji biraz daha evrimleşerek karşımıza watch bir akıllı saat olarak çıkıyor. Elbette bu konuda kafanıza takılan bazı soru işaretleri var. Hepsini yavaş yavaş cevaplayacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle olarak... Akıllı saatimizle başlayalım. Daha sonra kulaklıklarımıza geçelim. Zira kulaklıklardan da bahsedeceğiz. Çünkü burada Huawei kulaklıklarında da yeni teknolojilere yer vermiş. Dolayısıyla bu hani hala kalkıp da aldığımız bir TVS kulaklıkta bulamayacağımız teknolojiler içeriyor. Bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Gelelim saatimize. Biliyorsunuz Huawei zaten akıllı saatlerinde mevcut teknolojilerini kullanıyor. Ve bu teknolojileri başarılı bir şekilde sentezliyor. Aklınıza hemen şu gelecektir. Ya ben bu saat acaba herhangi bir telefonla kullanabilir miyim? Evet kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey App galeriden sağlık uygulamasını indirmek. Eğer sağlık uygulamasını zaten daha önce indirdiyseniz son sürümüne güncellemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Güncellemeyi yaptıktan sonra saatinizin kurulumunu basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ardından sağlık uygulamasından Saatinizin birçok ayarını yapabiliyorsunuz. Zaten bunlar diğer Huawei modellerinde olan şeyler arkadaşlar. Yani daha önce bir Huawei akıllı saat kullandıysanız burada size yabancı gelecek hiçbir şey olmadığını belirtebiliriz. Sensörlerden biraz bahsedelim. Biliyorsunuz Huawei'nin en güçlü olduğu alanlardan birisi aslında sağlık sensörleri. Tuisin TM5. Plus sensörleri bizleri karşılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sensörlerin gerek kalp atışı hızında direkt diğer sağlık görevlerinde oldukça verimli olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Burada saatte değinmek istediğimiz bir diğer nokta ise 1.43 inçlik ekran arkadaşlar. Bu ekran AMOLED bir ekran ve 466x466 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Burada... Tabii ki çelik bir kasa söz konusu. Dolayısıyla bu çelik kasanın da saatin tasarımına oldukça büyük bir katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar tabii ki kulaklıklarımıza. Bu kulaklıklarla birlikte şöyle dilerseniz şuradan çıkartayım. Gördüğünüz gibi burada mıknatıslı bir yapı söz konusu. Ama siz kullandığınız zaman bunları buraya koyuyorsunuz. Buraya koydunuz diyelim bakın. Buraya koyduk. Kapatıyorum saati. Saati kapattım. Açıyorum tekrar. Hop, kulaklıklar gördüğünüz gibi yukarıda. Bu tabii özel bir teknoloji. Şöyle kulaklıkları çıkartayım. Saatimizi de kapatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kulaklık da birbirine benzer yapılara sahip. Şimdi burada aklınıza direkt olarak şu gelecektir. Ya bunların hangisi sağ, hangisi sol ben karıştırırım. Sürekli ben left, right diye üzerinde LR harflerini mi arayacağım diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar gerek yok. Çünkü burada Huawei'nin özel teknolojisi sayesinde bu kulaklıklar hem sağ hem sol kulağınızla uyumlu. Yani dilerseniz bu kulağınıza takın. Bakın dilerseniz bunu alıyorum diğer kulağımıza takın. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. İki kulağınızda da kullanabiliyorsunuz. Bu durumun bir önemli artısı da şu. Ben bunu mesela saatime geri koyarken acaba sağdan mı aldım soldan mı aldım diye düşünmeme gerek yok. Direkt olarak şöyle koyuyorum hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani ister sağdan almış olun, ister soldan almış olun, sağdan alıp sola takın, soldan alıp sağa takın bunlar hiç önem arz etmiyor. Çünkü Huawei bu kulaklıklarda tamamen yeni, tamamen özel bir teknoloji kullanmış. Dilerseniz bu teknolojiden biraz sizlere bahsedelim. Burada arkadaşlar 21.8 x 10.3 x 10.3 mm boyutlarında hafif sekizgen, silindirik bir tasarım bizleri karşılıyor. Her bir kulaklığın ağırlığı yaklaşık olarak 4 gram. Dolayısıyla kulağınızda yok gibi. Yani hissetmiyorsunuz bile. Ağırlık vesaire yapmıyor. Ve silindirik tasarım sayesinde kulaklıktan rahat bir ses deneyimi sağlıyor arkadaşlar. Burada benim hoşuma giden şeylerden birisi de adaptif tanımlama teknolojisi oldu. Bu ne demek? Hemen açıklayalım. Burada az önce de bahsettiğim gibi kulaklıkları sağ ya da sola takabiliyorsunuz. Lakin ne var arkadaşlar? Kulaklık... Kulağınızın sağ ya da sol olduğunu anlıyor ve ona göre kendini adapte ediyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani kulaklık direkt olarak kulak yapınıza göre kendisini düzenleyerek sizin ses ritminizi belirliyor diyebiliriz. Normal şartlarda biliyorsunuz son dönemde kulaklıklarda bu olay vardı zaten. Hani kulağınıza takıyordunuz. Kulaklık sizin kulağınızın yapısına göre bir ses düzeni belirliyordu. Üst segment kulaklıklarda bu teknoloji zaten vardı. Huawei ne yapmış? Bu teknolojiyi biraz daha geliştirmiş ve direkt olarak kulağınıza taktığınız anda bu kulaklıkları sizin kulak yapınızı tanımasını sağlamış. Kulaklıklarla ilgili şu soru aklınıza gelebilir. Ya acaba bunda aktif gürültü engelleme ya da ne bileyim aramalarda hani gürültülerin azaltması gibi özellikler var mı? Evet arkadaşlar. Aynı şey yani aktif gürültü azaltma engelleme özelliğimiz mevcut. Ayrıyeten Yapay zeka destekli bir gürültü kısıtlama özelliği var. Yani siz telefonla konuşurken çevre sesleri baskılıyor ve sesinizin karşıya net bir şekilde gitmesini sağlıyor. Aynı şekilde arkadaşlar çevredeki gürültüleri de bastırarak sizin kulaklıklardan daha net, daha kusursuz sesler almanızı sağlıyor. Yani baktığımız zaman bu kulaklıklar gerçekten üst seviye özelliklere sahip. Normal şartlarda hani saat içerisinden kulaklık çıktısa ama bu kadar büyük bu kadar premium özellikler beklemezsiniz. Nedir? Ha saat içerisinden kulaklık çıkıyor. Evet bunları ben kulağıma takayım dinleyeyim mesala. Ama Huawei burada işe biraz daha özen göstermiş. Gerçekten watch basının içerisindeki kulaklıklara Premium özellikler eklemiş arkadaşlar. Peki gelelim bir diğer soru işaretine. Acaba bu kulaklıklarda kontrol var mı? Evet burada yine bir kontrol mekanizması mevcut arkadaşlar. Yani kulaklıkları şöyle taktığınızda burada bir kontrol mekanizması, dokunmatik kontroller vesaire olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Benim hoşuma giden bir diğer özellik ise bu kulaklıkları bulma teknolojisi arkadaşlar. Hemen saatimize bakın. Saatimizden kulaklığımı bul bul. Burada kulaklığımı bul şeyi var. Cihazımı bul'a tıkladığınız zaman arkadaşlar telefonunuza bağladıysanız telefon ve kulaklık seçeneği geliyor. Buradan kulaklığı tıkladığınız zaman hangisini kaybettiyseniz bakın sağa çaldır solu çaldı diye ikiye ayrılıyor. Bakın şu anda ötüyor. Kulaklık maksimum seste ötüyor. Sağ kulaklığı çaldıralım. ikisini aynı anda. Şu anda ikisi de aynı anda çalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle hatta mikrofonumu yaklaştırmak istiyorum ben. Mikrofon olduğu için Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi iki kulaklığımız da ses çıkartarak çalıyor ve böylece kulaklıklarımızı da basit bir şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar da kulaklıklarımı saatimin içine yerleştiriyorum. Şimdi gelelim yine kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan bir diğerine. Bu cihazda gelen aramalara yanıt verebiliyor muyum? Bu sorunun cevabı evet arkadaşlar ama nasıl? Normal şartlarda biliyorsunuz akıllı saatten konuşma yapacağınız zaman nedir? Saatinizi şöyle tutarsınız öyle konuşursunuz. Ama burada biraz daha farklı bir durum söz konusu. Saatin içerisinde hala kulaklık olduğu için arama geldiğinde arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Tuşunuza basıyorsunuz, bir ya da iki kulaklığı alıyorsunuz keyfinize göre, hiç fark etmez. Kulaklıkları kulağınıza taktığınız anda telefon açılıyor ve bu şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Eğer telefonu açmak istemiyorsanız zaten burada reddet tuşu çıkıyor arkadaşlar. Ama bir cevaplama tuşu yok. Dediğim gibi cevaplamak için yapmanız gereken şey kulaklıkları alıp kulağınıza takmak. Kulaklıkları kulağınıza taktığınız anda zaten telefonu yanıtlamış oluyorsunuz ki bu da bence güzel, önemli bir artı. Peki bu saat bize günlük kullanımda ne gibi kolaylıklar sunacak? Biliyorsunuz artık akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar gündelik yaşamımızın vazgeçilmezleri haline gelmiş durumda. İnsanlar evden çıkarken telefonumu aldım mı, saatimi aldım mı, kulaklığımı aldım mı, acaba kulaklığımın şarjı var mı gibi pek çok soru işaretiyle karşı karşıya kalıyor. Bu noktada kulaklığımızı alsak bile halihazırda pek çok kablosuz kulaklığın üzerinde bir şarj göstergesi olmadığı için şarjı var mı yok mu bilemiyoruz. Dolayısıyla burada watch bus sahibi olursanız kulaklığınızı zaten otomatikman yanınızda taşıyor olacaksınız. Bir Saat aynı zamanda kulaklıkları da şarj ettiği için saatinizin şarjı varsa arkadaşlar Kulaklığınızın da şarjı var demektir. 2. Kulaklıkların şarjı olup olmadığını zaten hali hazırda saat üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da 3. Huawei bu saat için özel arayüzler tasarlamış. Bu arayüzlerin pek çoğunda kulaklıkların yani hem sağ kulaklığın hem de sol kulaklığın yüzde kaç oranında şarjı kaldığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten saat sürekli olarak kulaklıkları şarj ettiği için arkadaşlar kulaklıkların şarjı bitme gibi bir durum söz konusu da kolay kolay olmuyor. Bu noktada tabii aklınıza şu gelecek. Ya saatin zaten kendi bir güç tüketimi var. Bir de buna ek olarak bu saat kulaklığı da şarj ediyor. Acaba hani saatin pili kaç gün gider? Burada Huawei yine güzel bir iş çıkarmış. Normal kullanım senaryolarında arkadaşlar. Yani normal bir akıllı saat kullanımında. WatchBots'ın pili yaklaşık olarak 3 gün boyunca gidiyor. Yani 3 gün boyunca hem saati hem de kulaklığınızı Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Peki kulaklıkların şarjı ne kadar gidiyor? Hemen bunu da belirtelim arkadaşlar. Gürültü engelleme devre dışıken 4,5 saat dinleme ve 2,5 saat konuşma süresi sunuyor. Tam şarj edildiğinde, bakın bu nokta önemli. Tam şarj edildiğinde ve aktif gürültü engelleme etkinleştirildiğinde kulaklıklar 3 saat çalma ve 2 saat konuşma süresini kullanıcılarına sunuyor. Dolayısıyla burada yine kulaklıkların ufak olmasına rağmen son derece ...uzun ömürlü olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ürünün fiyatına geçmeden önce merak edenler için birkaç tane daha noktaya değineceğim. Biliyorsunuz Huawei akıllı saatlerinde zaten klasik olarak artık bazı özellikler alıştık. Nedir? Kalp ritmi ölçme, kandaki oksijen oranını ölçme. Burada EKG çekme özelliği yok arkadaşlar. Onu soranlar için hemen belirtelim. Yani bu saatte halihazırda EKG ölçme özelliği bulunmuyor... Ama stres takibi vesaire yapabiliyorsunuz. Stres takibinin haricinde uyku takibi vesaire de mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyorsunuz. Yani genel itibariyle sağlık tarafında bize beklediklerimizi sunuyor. Yine birçok antrenman modu vesaire var. Hani kürek çekmeye kadar bir sürü antrenman modu var. Yani hani bir spor salonuna gittiğinizde aklınıza gelen hangi sporu yapsanız, hangi antrenmanı yapsanız mutlaka bu saatte o antrenman modunun bir karşılığını bulabilirsiniz arkadaşlar ki bu da önemli bir artı diyelim ve gelelim tabii ki saatimizin fiyatına. Bu saat halihazırda arkadaşlar Huawei'nin online mağazasında 9.999 Türk Lirasına satılıyor. Fakat burada yine önemli bir artı var. Biliyorsunuz Huawei genel olarak yeni çıkan Cihazlarının yanında bazı şeyler hediye ediyor zaten. Yine burada da birkaç ürün hediyesi söz konusu. Bu ürünü aldığınızda arkadaşlar Huawei kayıp kulaklık desteği sunuyor sizlere. Bunun yanında Huawei akıllı tartı 3 ve Watch serisi için kablosuz şarj cihazı hediye ediyor. Yani 9999 lirasına sadece bu akıllı saati almıyorsunuz arkadaşlar. Bu akıllı saatin yanında dediğimiz gibi akıllı tartı 3. Watch serisi için kablosuz şarj cihazı ve kayıp kulaklık desteği sizlere sunulmuş oluyor. Sonuç olarak arkadaşlar, genel değerlendirmeye geçecek olursak, bizce güzel bir ürün, yenilikçi bir ürün kablosuz kulaklık kullanmayı sevenler için ve yanında kablosuz kulaklık taşımayı sevmeyenler için gerçekten ilaç gibi bir cihaz geliştirmişler diyebiliriz. Neden? Kulaklıklar kolunuzda. Yani nereye koydum, şurada mı, burada mı demenize gerek yok. Bir de mesela şu olay vardı. Hani telefon çalar, saatinizden görürsünüz. O an kulaklığı çantanızdan bulup ya da ne bileyim cebinizden çıkartıp takıp onunla konuşmak istersiniz ya. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Direkt olarak ne? Birisi mi arıyor? Hemen basıyorsunuz tuşa, açılıyor. Kulaklığı takıyorsunuz ve hemen tak diye konuşmaya başlıyorsunuz. Konuşmanız bittiğinde de kulaklıkları tekrardan yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bizim hoşumuza gizem bir teknoloji oldu. Huawei bu konuda gerçekten tebrik etmek lazım. Neden? Yenilikçi teknolojiler sunuyor. Evet. Biliyorsunuz senelerdir ya şu saatten sonra, çek bu saatten sonra, çek bu saat şeker izleyecek bilmem ne. Ama baktığımızda bunu ilk yapan Huawei oldu. Bugün yine yenilikçi bir saat tasarımı. Ne? içinden kulaklık çıkıyor. Gerçekten hoş. Ve önümüzdeki süreçte ben inanıyorum ki şeker takibi yapan ilk akıllı saatte muhtemelen Huawei'den gelecektir arkadaşlar. Eğer bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.